Sabri Eşin benim adım söyledim. Sirtliyim. 26 yaşındayım. Bir yıllık evliyim ben. Yaklaşık Allah'ın izniyle bir ay sonra benim bir çocuğum olacak. İşsizim, iş arıyorum. Sirt'in genelinde iş aradım. Hiçbir şekilde hiçbir yerde bulamadım. Şu an tek gayem, tek isteğim bir iş sahibi olmak, kendi ekmeğimi kazanmak, kendi ekmeğimi evime götürmek, eşimi, çoluğumu, çocuğumu kimseye muhtaç etmemek. Ee, sirttiğin değişik e, iş yerlerine gittim, e, kamu kuruluşlarına gittim, sordum, soruşturdum ama bana döndükleri tek şey işte size dönüş sağlayacağız, numaranızı bırakın veya forum dondurun diye cümleler kullandılar. Herhangi bir şekilde böyle bir, bir dakika, iki dakika bir görüşelim, tamam bir hallederiz diye bir e, görüşme sağlamadılar hiç kimse. Son noktaya geldim artık hani e, imkansızlığın son çaresine geldim. Ben de böyle bir çözüm üretmek zorunda kaldım. Evime gidiyordum. Ee, birden aklıma geldi işte, kırtasiye girdim. Kendi adımı, telefon numaramı ve iş arıyorum diye bir kağıt yazdırdım. Sirtin değişik, farklı bölgelerine, iştek, yol olan bölgelerine işte gittim bastım. Ee, gelen bazı aramalar oluyor. Kimisi işte Ramazan'dan sonra gelin görüşelim. Kimisi işte arayıp da miktarlarda paralar sürüyorlar. Ee, gittim her dükkanda, her iş yerinde, genellikle Bizim şartlarımız, sirt şartı budur. 1000-1500 lira bir cüz'ün miktarda para söylüyorlar, maaş söylüyorlar. O da hiç kimse zaten yetmiyor şu an. Normal bir öğrenciye verdiğin zaman öğrencinin harçlığını, servis parasına bile yetmiyor. Ben de e, şundan dolayı biraz çok rahatsız oluyorum SİRT'e özellikle. sirt halkını özellikle köleleştirmeye çalışıyorlar. İş adamları, iş sahipleri. Çünkü biz... Ee, sabah 8'de kalkıp saat 7-8'e kadar çalıştığımız zaman Bizim hak ettiğimiz para 1500-2000 lira değil Kendileri Kat kat kazanırken Bizlere damla olarak verdiklerinde benim zoruma gidiyor Ben iş arıyorum kendime Yani şu an Ne iş olursa temizlik olur herhangi bir Kamu kuruluşunda olur özel sekreörler olur Yaparım Yeter ki kimseye muhtaç olmadan kimseye e, Boyun bükmeden Kendi ekmeğimi kazanmak kendi Evime ekmeğimi götürmek, eşime çocuğuma bakmak. Ay neler musun? Şu an poşeti e, doldurmayı boş ver gerçekten. Ben geçenlerde doğalgazım kesildi benim. Gittim bir yerden borç alarak doğalgazımı açtırdım. Ben şu an ay başını düşünmüyorum zaten çünkü ay sonunu düşünemiyorum. Ay başını hiç düşünemiyorum çünkü yok. Daha önce çalıştığım zaman e, köşeye koyduğum şeyleri şu an yiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağım? ben de bilmiyorum gerçekten. Son noktaya geldim. Yani ne yapacağım ya memleketi terk edeceğim ya ülkeyi terk edeceğim. Yani çünkü o dereceye geldim. Sirte ben ekmek bulamadığımda buradan çıkmak zorundayım. Türkiye'de ekmek bulamadığımda Türkiye'den çıkmak zorundayım. Bu şekil.